Merhaba sevgili akrep burçları, Ocak 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili akrepler, geçtiğimiz yıl Satürn-Uranüs karesiyle beraber özellikle ev, yuva, aile dengenizle alakalı bir takım krizli durumlarla karşılaşmış olabilirsiniz. İkizler ve yay aksıda parasal gündemlerinizi fazlasıyla tetiklemiş olabilir geçtiğimiz yıl boyunca. Bu sene ise ay düğümleri burcunuza ve tam karşınızda boğa burcuna yerleşiyor olacak. Yani bu senenin kadersel etkilerinin çok daha yoğun bir şekilde kendisini göstereceğini söyleyebilirim. Yıllık yorumları eğer dinlemediyseniz mutlaka ayın atma listelerinden yıllık yorumları dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bunun yanı sıra ay düğümlerinin geçişiyle ilgili de bir video paylaşmıştım. Onu da kanaldan bulup izleyebilirsiniz. Ocak ayı gündemine geçmeden önce kanalımla henüz karşılaşan veya abone olmamış arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse ve aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa çok mutlu olurum. Şimdi bakalım Ocak ayında sevgili akrep burçlarını neler bekliyor olacak. Öncelikle 2 Ocak tarihinde Merkür-Oğlak burcundaki transitini tamamlayıp kova burcuna geçecek. Merkür'ün kova burcu geçişiyle beraber Zihniniz biraz daha eviniz, yuvanız, aileniz, belki ebeveynleriniz, evinizle alakalı veya yatırımlarınızla alakalı konulara yönelecek gibi gözüküyor. Burada Merkür'ün 4. evinize geçişi özellikle yatırımlarınız, ev alımı satımı, ev kiralama gibi veya arsa alımı satımı gibi konularda gündemler yaratabilir. Yine 2 Ocak tarihinde Olak Burcu'nun 12 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay 3. evinizde etkili oluyor sevgili akrep burçları. Özellikle yeni bir haber, yeni bir karar, yeni bir gündem ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Önemli bir anlaşma, bir sözleşme de olabilir yine. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, kuzenlerinizin hayatındaki yenilikler de yine bu süreç itibariyle etkili olabilir gibi gözüküyor açıkçası. Zaten yeni ayın açılarını kapsamlı bir şekilde zamanı geldiğinde değerlendiriyor olacağız. 3 Ocak tarihinde Jüpiter'in ay düğümleriyle bir kare görünümü meydana gelecek. Aralık 2021 itibariyle Jüpiter artık balık burcuna geçmişti. Sizin de şans yerinize yerleşti sevgili akrep burçları 5. yerinize. Ee, ancak balık burcu geçişiyle beraber henüz burcunuza geçmeye hazırlanan ikizler ve yayaksının son derecesindeki ay düğümleriyle de sert bir kontağı olacak. Bu kontak özellikle 1,5 yıl boyunca kadersel temanın bize vermeye çalıştığı mesajın tekrar bir hatırlatması olabilir. Tabi dereceleri çok e, ufak orplarda olduğu için sizler doğum haritanızda hangi alanlarda oluyor onları teyit etmelisiniz. 1 derece balık ve 1 derece ikizler ve 1 derece yay burcunda tek kare görünümün oluşacağını görüyoruz. Yani sizin para eviniz ve 5. eviniz kapsamında burada özellikle. Riskli yatırımlar yaptıysanız sevgili akrep burçları, bunlarla alakalı bir takım krizler söz konusu olabilir. E, paranızı çok fazla riskli yatırımlarda çarçur etmemeye gayret gösterin. Özellikle e, ödemeler, borçlar e, veya bitcoin, dolar alımı satımı gibi e, para piyasalarının çok daha güven vermediği alanlarda bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Zaten geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca, Yatırımlarınızı değerlendirmek adına bazı imkan ve fırsatlar sunuldu size. Bu alanda hangi alanlarda harcama yapıyorsunuz, kazançlarınızı nereden temin ediyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunların tekrar bir gözden geçirileceği, test edileceği bir süreci işaret etmekte. Burada eğer kaotik bir durum varsa Jüpiter sert açılarda olayı büyütür, çoğaltır ve abartır. Dolayısıyla bu alanda riskli bir durum varsa bu temasta biraz daha temkinli olunması gerekiyor veya doğru yatırım yapmak adına daha garanti yolları tercih etmeniz gerekiyor sevgili akrep burçları. 14 Ocak tarihinde Merkür Retrosu başlayacak 10 derece kova burcunda. Merkür'ün tekrar retroya başlayacağını görüyoruz. Yani ocak başlangıcındaki hamleler, haberler, kararlar artık ocak ortasından itibaren gözden geçirilmek üzere masaya yatırılacak gibi gözüküyor. Siz bu etkiyi yine dördüncü evinizden alıyorsunuz sevgili akrep burçları. Yani ev yaşantınız, aile yaşantınız, aile ile alakalı çözülmesi gereken bir mesele. Belki yatırımlarınız, gayrimenkuller, arsa arazi gibi konularda tekrardan gözden geçirilmesi gereken süreçler olabilir. Bu dönemde yeni yatırımlarda bulunmamaya gayret gösterin. Ancak evinizde tadilat yapabilirsiniz. Ailenizle alakalı ertelediğiniz, ötelediğiniz süreçleri tamamlayabilirsiniz. Ancak yeni oluşumlar için Merkür Retros'un çok da uygun olmadığını zaten hepimiz artık biliyoruz. 17 Ocak tarihinde Yengeç Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Aslında 27 derecenin vurgulandığı 3. dolunay bu. 18 Kasım'da Boğa Burcu'nun 27 derecesinde bir ay tutulması yaşamıştık sizin 7. evinizde. Yine Aralık ayında İkizler Burcu'nun 27 derecesinde 8. evinizde bir dolunay yaşadık. Şimdi ise 9. evinizde Yengeç Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay yaşıyoruz sevgili akrep burçları. Aslında burada 27 derecenin bize anlatmaya çalıştığı şey artık bir sürecin son basamaklarını çıkmakta olduğumuzu hatırlatmak şeklinde yorumlanabilir. Bu süreçte özellikle yeni fikirler, yeni bakış açıları, yeni ortamlar, yeni çevrelere dahil olmak adına eski fikirlerinizi, eski bakış açılarınızı, Üzerinizden atmaya karar vermiş olabilirsiniz, verecek olabilirsiniz. Hukuksal meseleler, sosyal medya platformlarıyla alakalı konular gündeme gelebilir. Bunun yanı sıra baktığımız zaman kariyer hayatınıza ilişkin bir hazırlık evresi veya eğitim hayatınıza ilişkin gündemler de söz konusu olabilir. Belki hukuki bir meselenin, bir davanın sonuna da gelinebilir sevgili akrep burçlarım. 18 Ocak tarihinde Uranüs retrosu bitiyor. 10 derece boğa burcunda Uranüs tekrar düz seynine başlıyor olacak. Uranüs uzun yıllardır 2018'den bu tarafa sizin 7. evinizde. Özellikle ikili ilişkiler, ortaklıklar, partnerinizle alakalı gündemler noktasında biraz daha sıra dışı ani gelişmeleri tetikliyor. Birçoğunuz belki bu süreçte aniden evlenmiş, aniden boşanmış, ani bir ortaklığa girmiş olabilirsiniz. Partnerinizin özgürlükçü bakış açıları, farklı partnerlere çekilme gibi gündemler de yine bu süreçte karşınıza çıkmış olabilir. Geçtiğimiz 5-6 ay boyunca Uranüs'ün bu alanda retrosu özellikle ikili ilişkilerde tam olarak hangi alandan özgürleşmeniz gerekiyor? Partnerinizin e, ilişkiye bakış açısı ortağınızın ortaklığınıza bakış açısını nasıl yorumlamanız gerekiyor. E, bu gibi kavramların ciddi anlamda sıkıntı yarattığı bir dönem olmuş olabilir retrolar. Yani ciddi bir sorgulama sürecinden geçmiş olabilirsiniz. Şimdi ise Uranüs'ün artık düz seynine geçmesiyle beraber Ocak ayından itibaren ikili ilişkilerde artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Partnerinize nasıl yaklaşmanız gerektiğini biliyorsunuz veya bu ilişkiyi devam ettirip ettirmemenizin e, gerekli olup olmadığının farkındasınız. E, bu gibi gündemlerle ilgileniyor olacaksınız. Tabii ki Uranüs gibi ağır hareket eden gezegenlerin etkilerini hemen bir ayda bir hafta görmeyiz. Dolayısıyla e, burada biraz daha e, uzun vadede yayılan bir süreçten bahsediyoruz. Ancak yine de bu ay itibariyle bu rahatlamayı yavaş yavaş hissediyor olacağız. Özellikle derecesi haritalarında desteklenen arkadaşlar. 19 Ocak tarihinde... Güneş kova burcuna geçiyor. Güneşin 3. evinizden çıkıp 4. evinize yerleşmesiyle beraber ev, yuva, aile yaşantınız, özellikle babanızla alakalı gündemler söz konusu olabilir. Burada e, odaklandığınız konunun ailevi meseleler olduğu, kendi geçmişiniz ve aileniz kökleriniz olduğu, belki yatırımlarınız ve evinizin geçimiyle alakalı konular olduğunu ifade edebiliriz. E, bu alanlarda artık e, bir takım çözüm yolları bulmanız icap edecek gibi gözüküyor. 24 Ocak tarihinde Mars-Oğlak Burcu geçişi başlayacak. Mars'ın Oğlak Burcu geçişiyle beraber özellikle iş ve kariyer hayatınıza dair Yeni kontaklar kurmak, yeni anlaşmalar yapmak, yeni insanlarla tanışmak, bu konuda aceleci olmak, bu konuda e, harekete geçmek gibi gündemler söz konusu olacaktır. Biraz trafikte dikkatli olmalısınız sevgili akrep burçları. Mars 3. evinizden geçerken e, size hız yaptırabilir, dikkatsiz olabilirsiniz, biraz daha e, aceleci tavırlar içerisinde olabilirsiniz. Bu konularda daha temkinli olmanız gerekebilir. Mars'ın Oğlak burcu geçişiyle beraber özellikle kariyer hayatınıza dair yeni fikirler, yeni bakış açıları, yeni kontaklar da elde edebiliyor olacaksınız ama yine de Merkür'ün retro olduğunun unutmamakta fayda var bu esnada. Yeni anlaşmalar karşınıza çıkarsa şayet. Ayı kapatırken 29 Ocak tarihinde Venüs retrosu bitiyor. Venüs 11 derece Oğlak burcunda düz seyrine başlıyor olacak. Deniz retrosunun bitimiyle beraber özellikle o zihinsel karışıklıklar, belki eski aşklar, eski projeler, yakın içerinizle kardeşlerinizle alakalı eski gündemler artık bunlar rafa kalkıyor ve siz daha çok ivme kazandığınız, daha çok aksiyon aldığınız, hızlandığınız bir döneme doğru giriş yapıyor olacaksınız. Özellikle çevrenizdeki kadın figürler, belki kız kardeşiniz, belki sık görüştüğünüz bayan figürlerin hayatınızda önemli olmaya başlayacağı bir sürecin de işaretçisi olabilir. Evet, Ocak ayına dair gündemler bu şekildeydi. Umarım keyifli, huzurlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. 2021'de neler yaşadığınızı yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusastöyoloji hesabı veya evrenselkadimbilgi.com adresini kullanabilirsiniz. Mutlu bir ay olsun. Hoşçakalın.